x'in sıfıra yakın bazı değerleri için f x eşittir 3 sinüs 5x bölü sinüs 2x fonksiyonun değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tabloya göre limit x sıfıra giderken 3 sinüs 5x bölü sinüs 2x kaça eşit olabilir? Burada sıfıra soldan yaklaşılıyor. İlkinde x eksi 0,1 iken f x Sonra sıfıra biraz daha yaklaşılmış, bu sefer x eksi 0,01. Tekrar ediyorum, şu an sıfıra sıfırın altındaki değerlerle yaklaşıyoruz. fx'de ne olmuş? 7,497,3,7,5'e yükselmiş. Burada sıfıra daha da yaklaşmışız ve bu sefer de fx 7,49997,4 olmuş. Şimdi bakalım sıfıra sağdan, yani sıfırdan büyük değerlerle yaklaşınca ne oluyor? x0,1 iken fx 7,239,5,5,0'mış. Yani buradaki değerle aynı, değil mi? x0,01 iken fx 7,497,3,7,5 olmuş. O da buradakinin aynısı. Ve x bu seferde 0,001 iken 0'a sağdan yaklaşıyoruz. 0'dan büyük değerlerle yaklaşıyoruz. f(x)'te 7,499974 olmuş. İlginç bir şey bu. Her iki taraftan da limit 7,5'a yakınsıyor. Aslında tahmin edilebiliyor ama biz yine de bir grafik çizerek aklımızdakini teyit edelim ve tabii önce cevabımızı yazıp bir kontrol edelim. Evet, doğru tahmin etmişiz. Ve şimdi de grafik çizebilen hesap makinemi çıkarıyorum ki limiti grafiğe dökebilelim. Grafik modundayız. Buraya nasıl geldiğimi göstereyim. Diyelim ki ana ekrandan başladık. Şurada üstünde graf yazan tuşa grafik tuşuna basıyoruz. X'e bağlı fonksiyonumuzu tanımlıyoruz. Yazıyorum. 3 sinüs 5x, 3 sinüs 5x bölü sinüs 2x. Şimdi aralığımızı belirleyelim. Bir bakalım x'i ne yapalım? x böyle iyi. x'e dokunmayalım. Sıfra daha yakın bir değeri de ayarlayabilirdim. y'ye bakalım. y değerleri 7, 8 civarında. O halde y'yi, y'nin minimum değerine negatif bir şey yapayım. y aralığı, eksi birden başlasın. Mesela 8'e kadar çıksın. Çünkü buraya bakınca en azından bu aralıkta y değeri 8'in üzerine çıkmıyor. Ve artık grafiğimizi çizelim. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Baya güzel bir şey çıktı. Ama sıfıra yaklaştıkça, x sıfra sağdan yaklaştıkça fonksiyonun 7.5'a yakınsadığını görüyoruz. Benzer şekilde x sıfra soldan yaklaşırken de fonksiyon 7.5'a yakınsıyor. Şimdi bu... Bu fonksiyonun 7.5'a yakınsa da belirtilmemiş ama görünüşe bakılırsa aslında gayet açık bir şekilde her iki taraftan da 7.5'a yakınsıyor.